Banka kafa kazanın su sızdırdığını fark ettiğinde 20 dakika geçmişti. Fark ettiğinde kazanın kapağını da açtı ve kalan su 40 dakikada tamamen boşaldı. Suyun kazandan boşalma oranı litre bölü dakika cinsinden tabloda gösterilmiştir. Su sızmaya başlamadan önce kazanda kaç litre su vardı? Gördüğümüz gibi y ekseni litre bölü dakika, x ekseni ise dakika türünde. Grafikteki mavi çizgi ise sızıntı oranını gösteriyor. Yani örneğin sıfır anında hiçbir sızıntı yok. Dakikalar geçtikçe sızıntı oranı da artmış. Mesela 10. dakikada sızıntı dakikada 1 litre. Aynı şekilde 20. dakika anında 20. dakikada sızıntı 2 litre. Ve tam o anda kapaklar açılıyor ve sızıntı oranı dakikada 20 litreye çıkıyor. O andan itibaren ise sızıntı oranı yavaşça azalıyor ve 60. dakikada 10 litreye düşüyor. Sonuç olarak 60. dakikada su bitiyor soruyu ben çözmeden önce videoyu durdurun ve kendi başınıza bir deneyin. Sorumuz şu, toplamda kazandan kaç litre su boşaldı? Sızıntı oranının sabit olduğu bir soru düşünelim ve grafiğini çizelim. Belli bir sürede ne kadar su boşaldığını bulmak isteseydik, zamandaki değişim miktarı ile sızıntı oranını çarpardık. Bu çarpımı aslında sızıntı oranı çizgisinin altında kalan alanı bulmak için yaparız. Bu alan bize belli bir süre içinde sızan toplam su miktarını verir. Ama bu sadece oranın sabit olduğu durumlar için geçerli. Eğer çizdiğim ikinci grafikteki gibi bir eğrimiz olsaydı da yine onun altında kalan alanı bulmak isteyecektik. Çünkü aslında birimler açısından düşünürsek iki durum arasında bir fark yok. İki alanda bize litre birim sonucunu veriyor. Peki, bu yamuğun alanını nasıl buluruz? Alanını bulmak istediğimiz bölgenin ortalama yüksekliğiyle, zamandaki değişimi çarparak. Bu soruda da t eşittir 0 ile t eşittir 60 dakika arasında kalan zaman aralığında sızıntı oranı, eğrimizin altında kalan bölgenin alanı, toplam boşalan su miktarı olacak. Yani, taradığım bölgeler. Soruyu çözmemize yardımcı olsun diye bu bölgeleri parçalara ayıracağım. Mavi ve morla taradığım iki üçgen bölge ve yeşille taradığım dikdörtgen bölge tüm alanı veriyor. Mor bölge 20 dakika çarpı 2 litre bölü dakika çarpı 1 bölü 2 eşittir 20 litre. Yeşil bölge 40 çarpı 10 400 litre Mavi bölge 40 çarpı 10 çarpı 1 bölü 2 eşittir 200 litre. Sonuç olarak 20 artı 400 artı 200, 620 litre sorumuzun cevabı.